Merhabalar 7 Kasım haftasına hoşgeldiniz bu videoda 7 Kasım haftasını değerlendireceğiz oldukça önemli bir haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar Kasım ayının en zor haftası olduğunu söyleyebilirim başlangıçta buna hazır olun çünkü biliyorsunuz boğa burcunda bir tutulmamız var ve tutulmayı etkileyen açılarda oldukça sert gözüküyor. Boğa burcunda meydana gelecek olan tutulmaya dair çok daha kapsamlı bir video paylaştım Dinlemeyenler varsa onu da mutlaka bu videodan sonra dinlesinler arkadaşlar. Ee, bu tutulmanın etkileri özellikle bu hafta hatta 2023'e kadar oldukça yoğun bir şekilde hissediliyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa alma verme dengesini sağlamak adına abone olabilirler videoya yorum bırakabilirler veya şimdiden beğene basabilirler yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz beni instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar dedikten sonra hemen haftanın gündemine geçelim 7 Kasım günüyle başlıyoruz hemen. Venüs-Satürn karesi kesinleşecek. Saat 10.30 civarında Venüs ve Satürn arasında bir kara görünüm meydana geliyor. 18 derece akrep ve 18 derece kova burcunda meydana gelecek bu görünüm. Öncesinde zaten 6 Kasım tarihinde Venüs-Uranüs karşıtlığı da kesinleşmişti. Yani Venüs'ün. Uranüs'ün ve Satürn'ün arasında e, yoğun bir gerilim hattı olduğunu görüyoruz. Akrep, Boğa ve Kova Burcu'nda yani sabit burçların özellikle 15 ila 20 derecesi arasındaki gezegenler buradan çok yoğun bir şekilde tesir alıyorlar arkadaşlar. E, Venüs-Satürn karesi ile de beraber özellikle ikili ilişkilerde mutluluk hissedememek, e, ilişkideki baskı, özellikle Venüs-Akrep enerjisi biraz daha tutkulu, biraz daha sahiplenici, biraz daha Venüsyan konulara sert bakan bir tutumdur. Satürn'ün buradaki karesiyle de beraber o ilişkinin sorumluluğu, ilişkinin üzerindeki yükler, özellikle evlilikler, Ortaklıklar, uzun vadeli ilişkilerin sorumluluk duygusunun hat safhaya ulaşacağı bir etkileşim. Yani artık ben bu yükü taşımak istemiyorum. Artık bu kadar e, sorumlulukla uğraşmak istemiyorum. Özgür olmak istiyorum, aşık olmak istiyorum, ani şeyler yapmak istiyorum, çılgınlıklar yapmak istiyorum gibi bir etkileşim. Çünkü Uranüs'ten de açı alıyor arkadaşlar. Zaten Satürn ve Uranüs arasındaki e, gerilimi uzun zamandır yaşıyoruz. Burada aslında bu hafta haftalık yorumlara farklı bir etkiyi de değerlendiriyor olacağım. Elimden geldiğince sabiyan sembollerini de kullanacağım. Burada özellikle Venüs-Satürn karesine baktığımız zaman dediğim gibi ikili ilişkilerde baskı, sorumluluk, yükümlülük hissiyatının has ulaşması, bazı uzun vadeli birlikteliklerin artık sonuna gelinmesi... Sevgi ve mutluluğu yaşayamamak, hissedememek gibi temaların vurgulandığı bir etkileşim. Burada özellikle yalnızlık, dışlanmışlık, reddedilmek, bununla beraber o içindeki mutluluk, duygusu, aşk duygusu ve tutkulardan mahrum kalma durumunun da safaya çıktığı bir etkileşim. İlişkilerde veya mali konularda blokajlar, gecikmeler, tıkanıklıklar, Mesafeler, aşk hayatında ve mali hayatımızda bir takım gerilimlere neden olabilir gibi gözüküyor. Utangaçlık, yine çekinmek ön planda olabilir arkadaşlar. Venüs saçın Karesi ile beraber. Biraz daha hani sanki sevgiden dışlanmış gibi, mutluluktan sürgün edilmiş gibi bir ruh hali içerisinde olabiliriz. Gerçekten bu hafta özellikle tembellik olabilir. Yani nasıl olsa hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Nasıl olsa yapsam bile mutlu olmuyorum gibi bir e, depresif moda girmek durumu da söz konusu olabilir. E, sorumluluklar çok fazla üzerimize üzerimize gelmeye başlayabilir. E, sevgiye çok muhtaç olsak da bunu göstermek istemeyebiliriz arkadaşlar. Güven teması oldukça ön planda olabilir. Yani güvenle e, sınanacağımız süreçlerden de bahsedebiliriz. Şimdi burada e, 18 derece akrep ve 18 derece kova burcunda meydana gelen bu sembolizmada sabyan sembollerine baktığım zaman 18 derece kova burcunun bir adamın gizli güdüleri alenen maskesizleşiyor. Burada arkadaşlar özellikle venüs akreple çok bağlantılı bir sabyan sembolü olduğunu söyleyebilirim. Yani tutkuların Sevilme ihtiyacının veya işte mali anlamda daha iyi hissetme, kendine güvenme ihtiyacının hat safhaya çıktığı bir etkileşimden bahsediyoruz. Akrep burcunun 18 derecesine geldiğimiz zaman ise koruluğa doğru çok renkli güzelliklerle parıldayan bir patika. Yani orada sanki uzaklarda bir patika var arkadaşlar. Güzel ve parlak renkleri var. Ancak tabii ki bu patikaya girip girmemek veya bu patikanın sonunda farklı ne gibi şeylerle karşılaşacağını bilmemesi veya bunun için cesaretin olmaması veya bunun için bazı engellerin, blokajların, sorumlulukların olması gibi temalar ön planda. Sabihan sembolleri ile de bu etkiyi desteklemiş olduk. Devam ediyoruz. 8 Kasım'da zaten ay tutulmamız var arkadaşlar. Burada özellikle akrep burcunda Venüs'ün, Merkür'ün, Güneş'in Sert bir yıldız takımında bulunduğunu Söylemiştim. Keza yine Boğa burcunun da de aynı şekilde sert sabit yıldızlar var arkadaşlar. Yani Uranüs'ün de Bu tutulmayla Etkilenecek olması yani tetikleyecek faktör olması aniden bazı şeylerin tamamlanabileceğini gösteriyor. Aslında ay tutulmalarını biz daha çok Duygusal anlamda yaşıyoruz. Yani e, aniden bir ilişkiden soğuyabiliriz. Aniden yeni bir ilişkiye başlayabiliriz. Çok hızlı başlayan ilişkiler, çok hızlı biten ilişkiler olabilir. İlişkilerdeki özgürlük teması ön plana çıkabilir. Benim, senin gibi kavramlar çok daha fazla vurgulanabilir. Sahip olduklarımıza sıkıca tutunmak isteyebiliriz. Veya sahip olduklarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani... <gülüyor> İkinci ev ve sekizinci ev aslında krizler evidir arkadaşlar. Değerlerimizle sınanacağımız da bir süreçtir. Gerçek değerin ne olduğu ile alakalı ciddi bir sınav var burada. Yani hani cebimizdeki para, banka hesabımızdaki tutar veya işte unvanımız mı bizim değerimiz? Yoksa başka değerlerimiz var mı? Veya hangi değerler için buradayız? Yani bu kavramları hatırlamakta fayda var bu süreçte çünkü bunun altını dolduramazsak ciddi anlamda boşluğa düşmüş hissedebiliriz arkadaşlar. Zaten tutulma yorumlarını detaylı bir şekilde aktarmıştım. Dileyenler o videoyu da dinleyebilirler. Devam ediyorum. Yani hiç durdurak tanımıyor bu hafta bize. Yani nefes alacak fırsat vermiyor resmen. Merkür-Uranüs karşıtlığı var 9 Kasım'da. Bu arada arkadaşlar bu saymış olduğum bütün etkileşimler bu haftanın tamamındaki etkileşimler esasında tutulmanın açıları. Yani bu tutulmayı hafta boyunca yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Ve hani e, tam hadi toparlıyoruz derken farklı bir şekilde yine aynı noktaların tetiklenmesi gibi bir durum söz konusu açıkçası. E, 9 Kasım'da sabah saatlerinde Merkür-Uranüs karşıtlığı var. Merkür 16 derece Akrep, Uranüs ise 16 derece Boğa burcunda tam da tutulma bandında ilerliyor. Ee, özellikle iletişimle alakalı ani konular, yani aniden e, alınacak bir haber, e, ani bir karar, ani bir gündem, e, hava durumuyla alakalı ani bir değişiklik. Bununla beraber e, aynı zamanda iletişim araçlarıyla sinyallerle alakalı çok Ani gelişmeler yaşanabilir arkadaşlar bu etkiyle beraber. Elektrikle alakalı temalar yine ön planda olabilir. Aynı zamanda yine tabii ekonomiyle alakalı da aniden bir takım haberler, kararlar alınabilir ve bunlar bizi şaşırtabilir gibi gözüküyor. Çok ani tanışmalar da yaşanabilir. Çok hızlı hareket etmek de gerekebilir. Söylemler her zamankinden daha cüretkar olabilir. Daha keskin olabilir arkadaşlar. Yani çok fazla e, karışıklığa mal vermeyecek net konuşmalarda yine bu süreçte gerçekleşebilir gibi gözüküyor. E, burada 9 Kasım tarihinde aynı zamanda güneş-uranüs karşıtlığı da kesinleşiyor. Yani güneş-merkür kavuşumu da aslında 9 Kasım'da etkili. Demek ki önemli kararlar alacağımız bir gün. Yani tutulmanın hemen akabinde çok önemli kararlar alıyoruz. Özellikle akrep hattında ve bandında yani tutulmanın tam karşısında. E, güneş 16 derece akrep, Uranüs 16 derece boğa burcunda. E, burada özellikle kendi duygularımız, hislerimiz, e, kendi benliğimiz e, ve özgürleşmek istediğimiz alanlarla ilintili kavramlar ön planda. Ben kimim, ben ne istiyorum, kendimi, farkımı nasıl ortaya koyabilirim gibi temalar e, oldukça ön planda arkadaşlar. Yani Kendimizi olduğu gibi ortaya koymak noktasında yoğun bir istek duyacağımız bir etkileşim yani artık belki kaybedecek bir şeyimiz kalmadığı için bütün çıplaklığımızla kendimizi ortaya da koyabiliriz. Hemen buranın da sabiyan sembollerine bakalım. 16 derece akrep burcunda gülücükle aydınlanmış bir kız yüzü. Evet aslında biraz önce bahsettiğim gibi artık kendimizi... Bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktan belki de çekinmeyeceğimiz, ne olacaksa olsun benden sonra tufan diyeceğimiz bir etkileşim de olabilir çünkü dediğim gibi oldukça sert bir etkiden geçtikten sonra bazen e, bu reaksiyonlar verilebiliyor. E, bunun yanı sıra Boğa burcunun 16 derecesi yine tutulma bandını etkileyen bir e, hat, tutulma hattı esasında e, özellikle yaşlı bilgi bir adamın e, bir bilgiyi açığa çıkarması gibi bir tema. Yani sanki artık kendimizle alakalı bir takım şeyleri açığa çıkarmaktan çekinmeyeceğimiz, kendimizi ortaya koyabileceğimiz ee, ve bir konuda maske takıyorsak, bir konuda ört ettiğimiz bir durum varsa bunu açıkça söyleyeceğimiz. Yani örneğin mali durumumuzla alakalı bir sıkıntımız var ama bunu etrafımızla paylaşamıyoruz. Bunu açık yüre yüreklilikle bu hafta paylaşabiliriz. Ben gerçekten uzun zamandır böyle bir sıkıntı yaşıyorum gibi. Veya işte e, evlilikle alakalı sorunlarımız var. Bir süredir o evlilikten uzaklaşmak istiyoruz. Ancak bunu karşı tarafa sorumluluklarımız hasebiyle belirtemiyoruz. Evet ben artık bu ilişkiden özgürleşmek istiyorum gibi. Bu tabii ki e, ihtimaller çoğaltılabilir arkadaşlar. Bununla beraber uzun zamandır e, kendi içimizde sakladığımız bir takım bilgiler, sırlar vardır. Bunları artık ortaya çıkarmaktan geri durmuyoruz. Yine bu etkileşimler. E, haritamızdaki alın, e, hangi alanda olduğuna dair e, farklı tezahürler getirecektir. Yani hani hepimiz akrep ve boğa hattında e, farklı deneyimler yaşayacağız bu bağlamda. E, 9 Kasım'da aynı zamanda Ay ikizler Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Biraz o e, tabi Ay Boğa Burcu'nun aslında rahat bir konumdadır ama tutulmanın açıları sert olduğu için biz buradan. Aniden gelişecek olaylar hani sanki böyle bir elektrik çarpması gibi sanki böyle bir e, bir anda oluyor bitiyor her şey ve sonrasında e, birden hayatımız değişiyor gibi bir etkileşim var. Ay ikizler burcuna geçtikten sonra daha esnek olabiliriz. Olayları adaptasyonumuz daha çok artabilir ama birden fazla seçenek birden fazla ihtimal varsa kafamız daha çok karışabilir. Daha çok mental yorgunluk yaşayabiliriz veya etrafın sözleri lafları dedikodu enerjileri bizi daha çok da yorabilir tabi gölgün göl olarak baktığımızda. Devam ediyorum 10 Kasım tarihine geldiğimizde Merkür-Satürn karesi var arkadaşlar. 18 derece akrep ve 18 derece kova burcunda. Zaten 7 Kasım'da da Venüs-Satürn karesi aynı derecelerde meydana gelmişti. Burada da özellikle artık e, stabil bir takım kararlar almamız gerekiyor arkadaşlar hayatımıza dair bu kararlar her ne kadar e, bizi Zorlayacak olsa da bu kararı alma noktasında gecikmeler yaşamış olsak da erteliyor olsak da bu kararları bu kararları almak zorunda kalabiliriz e, bununla beraber otorite konumundaki kişilerin baskılarına blokajlarına maruz kalabiliriz Özellikle bu dönemde ne söylediğimizi çok düşünmemiz lazım yani hani bunu söyleyemezsin buraya kadar gelemezsin gibi Durumlar da var yani hani e, sanki Burada hızlı hareket etmemizin önünde duran bir set de var bir taraftan yani tutkularımızın peşinden gitmeye çalışırken e, Burası sınırın buradan öteye gidemezsin gibi bir e, engelle, bariyerle de karşı karşıya kalıyoruz 10 Kasım tarihinde aynı zamanda Venüs Neptün üçgeni var bu haftanın <gülüyor> en güzel görünümü diyebiliriz esasında tabii ki Dediğim gibi her harita farklı tesirler alacağı için ee, bu hafta çok mucizevi etkiler yaşayanlarda olacaktır. Venüs-Neptün etkileşimi 22 derece Akrep ve 22 derece Balık burcunda. Ee, Venüs-Neptün arasındaki etkileşim biraz daha e, aşk ve ilişkilerde hani romantik e, peri masallarındaki ilişki modellerini hayatımıza çekmemize veya böyle hissetmemize neden olabilecek etkileşimleri çağırabilir. Bununla beraber ilahi olarak ilahi aşk hissiyatının çok yoğun bir şekilde hissedileceği, duaların duyulacağı, cevaplanacağı, rüyaların çok aktif olacağı bir süreçtir özellikle bu etkileşim. Yine bazı hayallerimizin gerçekleşmesi veya gerçekleşeceğine dair bir umut ışığının yanması bu etkiyle beraber çalışabilir gibi de gözüküyor açıkçası yani Venüs burada Evet Neptünle güzel bir kontak oluşturuyor Hatta tutulma bandını da etkiliyor yani bazı hayaller kimin kimileri tarafından özellikle su gruplarının 20ila 25 derecesi arasında gezegen dizileri bulunanları da pozitif yönde etkileyebiliyor hayalleri gerçekleştirme adına destekleyici görünümlerden de bahsedebiliyoruz arkadaşlar Özellikle bugün ee, bol bol dua edebiliriz. O gün tanıştığımız insanlar, yaptığımız görüşmeler, e, rüyalarımız, aldığımız e, biraz mistik mesajlar daha etkili olabilir. Yani bu işin içinden nasıl çıkacağızın Mesajını verebilir bizlere arkadaşlar. Yine mali anlamda da bir takım şansların, fırsatların karşımızda olabileceği, geçmişteki kayıplarımızı telafi edebileceğimiz etkileşimlerde hakim. Devam ediyorum. 11 Kasım tarihi. Yani her gün dolu dolu geçiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer haftalara mukayese ederseniz çok daha net bir şey, biçimde anlayacaksınız. Her gün bir veya birden fazla gökyüzü etkileşimi var. Gerçekten Kasım ayının ilk 10 günü bence çok hızlı geçecek. hani Hem bir gün gibi hem bir asır gibi geçebilir açıkçası. 11 Kasım'da Güneş-Satürn karesi var. Zaten 10 Kasım'daki Merkür-Satürn karesiyle İslam şekilde ilerliyor. Burada da Otorite konumunun baskısı, ee, özellikle güç uygulamak veya işte güç uygulama tehdidiyle muhatap olmak. Hani elimde bu yetkinlik var, bak bu gücüm var, senin bu tarz sorumlulukların var, vermiş olduğun sözler var, bunu kullanabilirim gibi bir göz daha verme enerjisi olabilir arkadaşlar. Kendimizi ortaya koymak isterken aslında hani kamusal alandaki İmajımızla alakalı zorluklar yaşayabiliriz. Yani ben kendimi ortaya koyacağım ama böyle de bir misyonum var. Böyle de bir e, ünvanım var. E, böyle de sorumluluklarım var. Nasıl yapacağım? Yani yapamam gibi bir etkileşim çalıştırabilir. Ee, yine bazı şeyler için çok geç olduğunu düşündürebilir arkadaşlar bu etkileşim. Bize. Yani hani e, benden geçti etkisi çalıştırabilir. Veya hani kendi kimliğimizle alakalı belirsizliğe sürüklenmemize de sebebiyet verebilir. Yani ben gerçekten kimim? Sorumluluklarımdan mı ibaretim, ünvanımdan mı ibaretim gibi. Baba figürleri, baba figürleriyle alakalı zorluklar gündeme gelebilir. Ereli figürlerle alakalı özellikle zorluklar da yine süreçte mümkün. 12 Kasım'da ay artık yengeç burcuna geçiyor. 12 Kasım sonrası yani hafta sonuna doğru rahatlıyoruz arkadaşlar biraz. Ay Yengeç Burcu'nda evimizde vakit geçirebiliriz, kendimizle kalabiliriz, şöyle bir e, anılarımızı tazeleyebiliriz, e, çocukluk zamanlarımıza gidebiliriz, e, aile ziyaretleri yapabiliriz. 12 Kasım'da aynı zamanda Merkür Neptün üçgeni var. E, bu da yine çok güzel haberler alabileceğimizi gösteriyor. Yine burada Venüs Neptün üçgeni hattında meydana gelen bir etkileşim. Yani çok güzel haberler alabiliriz. Çok tatlı sohbetler edebiliriz. Çok güzel ilhamlar gelebilir bize arkadaşlar. İlham enerjisi de çok yoğun olacaktır. Yine rüyalar yoluyla mesajlar alabiliriz. O günkü mesajları farklı şekilde, farklı gözlerle değerlendirmek yine önemli olacaktır bence. 13 Kasım'a geldiğimiz zaman ise Venüs ve Pürüt arasında yine güzel bir etki var. Akrep, 26 derece Akrep ve 26 derece oğlak Burcu'nda. İşte burada artık güçlenmeye başlıyoruz. Güç. Güç kavramı ön plana çıkıyor. İlişkide güçlü olmak, mali anlamda güçlü olmak çok daha etkin. Özellikle insanlar üzerindeki intibamız, kariyerimiz, medeni durumumuza dair, işlerin biraz da bizim elimizde olduğunu, hayatımıza güzellik katmak istiyorsak, güç elde etmek istiyorsak, güçlü bağlantılar arzuluyorsak, burada bizim de biraz aktif rol oynamamız gerektiğini gösteren etkileşimler söz konusu arkadaşlar. Evet haftanın gündemi genel olarak bu şekilde. Hafta sonundan itibaren özellikle 12 Kasım sonrası çok şanslı bir sürece giriyoruz. O konuya dair ayrıca bir video paylaşacağım. Zaten Kasım ayı yorumlarında bahsetmiştim. Dinlemeyenler oynatma listelerinden bulup dinleyebilirler. Haftanın genel gündemini belirleyecek olan tutulmaya dair de çok daha kapsamlı bir video kanalda mevcut arkadaşlar. Şimdi ben bu hafta burçları neler bekliyor bunları aktarmaya çalışacağım. Hemen koç burcuyla başlıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın videoyu buraya kadar dinlediyseniz beğene tıklayabilirsiniz aşağıdaki teşekkürler butonundan destek olmak isteyen arkadaşlar destek olurlarsa çok sevinirim arkadaşlar ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta özellikle Mali konularla ilgili Büyük bir sınavdan geçeceksiniz. Kaynaklarınız, ödemeleriniz, başkalarının dertleri, başkalarının sorumlulukları, başkalarının parası, sizin kazançlarınız, gelir ve gider dengeniz arasında bir ikilem hali var. Özellikle kariyer gelirlerinizle alakalı bir kısıtlanma duygusu yaşayabilirsiniz. Yani yeterince kazanamıyorum, yeterince hak ettiğimi alamıyorum, hak ettiğim konumda değilim, hak ettiğim yerde değilim. Daha büyük yatırımlar yapmak istiyorum, daha büyük paralar kazanmak istiyorum, hak ettiğim yerde olmak istiyorum gibi serzenişlerin hat safhaya çıkacağı bir süreç. Ve bunun üzerinden aslında kendi değerinizi de sorgulayabilirsiniz. Yani ben burada olmak için mi yaratıldım, benim şu anki pozisyonum bu mu, daha ötesi yok mu, daha ileriye gidemez miyim gibi kendinizi sorgulamaya başlayacağınız hayallerinizi, motivasyonlarınızı, hedeflerinizi gözden geçireceğiniz bir hafta olacak. Burada özellikle... Aslında e, sizde saklı olan potansiyeli açığa çıkarmak adına güzel etkileşimlerde yaşanacaktır. Yani aslında bu hafta kendinizde daha evvel fark etmediğiniz bir potansiyeli açığa çıkarabilirsiniz bu kriz anından faydalanarak. E, çünkü rüyalar yoluyla bir takım ilhamlar gelecektir. Özellikle hangi yönde ilerlemeliyim, hangi mesleği yapmalıyım, gelirlerimi nasıl artırabilirim gibi sorularınız varsa bu soruların cevaplanacağı. Sizin okumayı öğrendiğiniz zaman gerçekten kendi potansiyelinizi keşfetmeye başlayabileceğiniz bir tarafı da var bu haftanın. Ama genel hatlarıyla haftanın ilk bölümünde kendinizi biraz daha değersiz ve yetersiz hissedip akabinde çözüm yollarında bulabileceğiniz bir hafta olacak gibi gözüküyor sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Bu hafta sizin için çok kritik bir hafta. Burcunuzda bir ay tutulması yaşanıyor. Özellikle 17 hattı çok keskin ve gergin. Bununla beraber onun cebinizdeki Satürn de buraya eşlik ediyor. Evlilik hayatınız, geleceğinizle alakalı çok kritik bir haftadan geçiyorsunuz sevgili boğa burçları. Gerçekten son dönemlerdeki en kritik hafta diyebilirim. Bu hafta alacağınız kararlar çok etkin olacak hayatınızın geri kalan kısmında. Özellikle burada... Otorite konumundaki kişilerin baskısı, yasal engeller, prosedürlerle alakalı bir takım blokajlarla muhatap olabilirsiniz. Bununla beraber eğer bir ilişki veya ortaklık içerisindeyseniz karşı tarafın tutkuları, arzuları, bağlanması ne kadar yoğun ve doluysa sizde bir o kadar özgürleşme ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Yani bir ilişkiyi bitirmeye çalışıyorsanız karşı taraf saplantılı bir şekilde Sizden kopmak istemiyor olabilir ama sizde bir şekilde o bağlantının içerisinde artık bulunmayıp kendinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bu bağlamda biraz ani çıkışlar yapabilirsiniz. Yani buradaki ani çıkışları gerçekleştirecek olan kişi sizsiniz gibi gözüküyor sevgili boğalar. Yani bıçak gibi kesip atmak sizin elinizde ama tabi burada da bir takım zorluklar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın kalan kısmında özellikle... Sizi umutlandıracak gelişmeler olacak gibi bu ilişkiye dair olabilir belki umudunuzu kaybettiğiniz bu ilişkide ufak bir şans yakalayabilirsiniz. E, aynı amaçlar, aynı idealler üzerinde gittiğinizi tespit edebilirsiniz. Belki yeni bir ilişki potansiyeli de eş zamanlı olarak, yani bir ilişki bitip başka bir ilişki de başlıyor olabilir. Tabi Uranüs işin içinde olduğu zaman olaylar çok hızlı cereyan edebiliyor. E, ortaklar noktasında aslında muhataplarınızın biraz daha ılımlı olmaya çalışacağı ama saplantılı tutumlar sergileyeceği, sizin de artık özgürleşmek ve kendinizi gerçekleştirmek isteyeceğiniz bir süreç, hayalleriniz, Hedefleriniz çok sizi motive edecek ve aynı zamanda dostlarınızdan da destek alabilirsiniz sevgili boğa burçları bu hafta. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Kanala abone olmayı unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta özellikle boğa burcunda meydana gelecek olan tutulmayla beraber biraz daha e, gizli bir alana doğru yöneliyorsunuz. Burada kendinizle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Geçmişinizle alakalı temalar ön plana çıkabilir. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Biraz daha kendinizi insanlardan izole etmek isteyebilirsiniz. Bir taraftan iş hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tutkuyla yaptığınız bir iş varsa çalışma arkadaşlarına size destek olabilir. Sizi destekleyecek partnerler veya ekip arkadaşlarıyla muhatap olabilirsiniz. Bu tarz tanışmalar yaşanabilir. Ama burada sanki Yeni bir işe giriyorsanız da bunun biraz daha iyi niyetini sorguluyor gibisiniz. Yani bunun arkasından bir şey çıkar mı, farklı bir şey olabilir mi gibi. Biraz daha şüpheyle yaklaşacağınız bir süreç olabilir açıkçası. Ruhsal anlamda da özgürlük istiyorsunuz. Yani sizin üzerinizde baskı oluşturabilecek, sizi manipüle edebilecek şeylerden de uzak durmaya çalışıyorsunuz. Bununla beraber hayat akışınızı değiştirecek ve yenilecek gündemleriniz de var. Özellikle Satürn 9. evden inançlarınızla alakalı sizi sınıyor gibi gözüküyor. bugüne kadar çok aşina olmadığınız şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Hayatınızı buna göre organize etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir yurt dışı gündemi veya bir hukuksal gündem de olabilir. Bilginin peşinden gidiyorsunuz. Özellikle bir öğretmen ile tanışabilirsiniz arkadaşlar bu hafta ve bu öğretmenin yani sembolik olarak bir öğretmenden bahsediyorum elbette ama bu öğretmene söyledikleri Gerçekten sizi çok etkileyebilir, ruhsal çalışmalara sürükleyebilir ve akabinde hayat akışınızı değiştirmeniz gerektiğini fark edebileceğiniz deneyimler yaşayabilirsiniz. Devam eden süreçte haftanın devamında, burada özellikle 6 ve 10. ev hattında kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı çok mucizevi gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Yani çok güzel iş teklifleri alabilirsiniz. Özellikle hayallerim gerçekleşiyor hissiyatını oluşturabilecek işlerim bir takım sinyaller alabilirsiniz. Yani öyle dokunuşlar ve nüanslar olacak ki hayatınızda, bir şekilde günlük hayat akışınızda değişmeye başlayacak gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak? Bekleyip göreceğiz. Ee, güzellikler olsun dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta Boğa burcunda 11. evinizde bir ay tutulması yaşanacak. 11. ev ve 5. ev hattı gergin. Bununla beraber Satürn 8. evinizden de buraya bir gergin açı atıyor açıkçası. Parasal konular biraz gündemde. Gelecek hedefleri, hayalleri biraz gündemde. Aşk hayatınız, tutkularınız özellikle çok vurgulanıyor. Yani burada çok yoğun bir çekim hissettiğiniz bir ilişki olabilir. Tutkularınıza, arzularınıza çok söz geçiremiyor olabilirsiniz. Ama bir şekilde bu ilişkinin, bu bağlantının geleceğini göremiyor olabilirsiniz. Aynı zamanda sizi heyecanlandıran bir girişimde bulunmak istiyor ama bunun için yeterli kaynağa sahip olmadığınız veya yeterince kendinize güvenmediğiniz, yeterince desteklenemeyeceğiniz ve yalnız kalacağınızı, belki de sosyal çevrenizden izole edileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ee, bu noktada özellikle marjinal arkadaşlarınız varsa bunların çok desteği olacaktır. Yani biraz risk almak, o arkadaşların sözlerine de kulak vermek önemli olabilir. Ee, haftanın sonuna doğru... Özellikle bir seyahat planı, bir uzaklaşma planı veya manevi bir arayış içerisindeyseniz şayet bu noktada. Özellikle şunu söyleyebilirim. Burada yeni bir aşk gündemi varsa... Farklı bir inanç sistemi, farklı bir düşünce modeliyle ilişkisi aslında sizin bu ilişkinin çok fazla ileri gitmeyeceğini düşündürüyor olabilir. Veya bugüne kadar aşina olmadığınız bir alan olabilir. İşte burada ortak noktalar bulabileceğiniz veya size bir şey katabilecek bazı temalarda keşfetmeye başlayacaksınız haftanın sonuna doğru. Özellikle bu yeni öğrenmeye başladığınız alan veya yeni gitmeye çalıştığınız şehir, muhit her neyse... Bunun biraz daha sizi heyecanlandıracağı ve keşfetmeye değer bulacağınız etkiler çalıştıracağı da gözüküyor. Güzellikler olsun dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Ee, bu hafta boğa burcundaki tutulmayla beraber geleceğinizle alakalı kritik bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle... E, bu dönemden sonra hayatınızda bir milat olabilir gibi gözüküyor. 4. ev, 10. ev ve aynı zamanda 7. ev bilhassa evlilikler büyük bir testten geçiyor sevgili aslan burçları. Bazı ilişkiler sonlanabilir, birçoğunuz evlilik kararı alabilirsiniz. E, bununla beraber e, toplum nazarında çok çılgın hamleler de yapabileceğiniz etkileşimler mevcut. Yani aniden meslek değiştirebilirsiniz, aniden boşandığınızı ilan edebilirsiniz. Özgürleşmeye başlıyorsunuz aslında bir şekilde. Köklerinizden, ailevi bağlarınızdan, toksik yüklerden de kurtulduğunuz bir süreç ama yine de ilişkinin sorumluluğu, yine de evliliğin sorumluluğu, yine de karşınızdaki insanın yükümlülüğünü üzerinizde hissediyorsunuz bir şekilde baskı unsuru olarak. Hafta sonuna doğru geldiğimizde ise e, özellikle e, çok güzel destek görebileceğiniz etkileşimler var. Mali anlamda veya manevi anlamda e, destekleneceksiniz. Ee, özellikle aile tarafından destek görmek Belki aileden kalan bir miras Veya ev almak yatırım yapmak Kredi başvurusunda bulunduysanız Bununla alakalı olumlu ee, Bir takım haberler almak gibi Aslında bir şekilde desteklendiğiniz Ama çılgın hamlelerde Yapma eğiliminde olacağınız Veya olmak zorunda kalacağınız Bir hafta gibi gözüküyor sevgili aslanlar ee, Bakalım neler olacak Sizin için büyük değişimler Söz konusu gibi neler yaşıyorsunuz Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim Güzellikler olsun dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar. Boğa burcunda meydana gelen tutulmayla beraber bu hafta özellikle artık yeni kararlar alma arifesindesiniz. Bu noktada yakın çevrenizle alakalı güzel gelişmeler ve haberler alsanız da aslında bugüne kadar aşina olmadığınız bir alana doğru çekiliyorsunuz. Bugüne kadarki değerleriniz, yargılarınız, öğretilerinizden farklı bir alana geçmek. Eskiden e, özgürleşmek adına bir takım sinyaller aldığınız bir e, süreçtesiniz. Özellikle Satürn e, 6. evinizden bir sorumluluk almanız gerektiğini sizlere dayatmaya çalışıyor ama sizin e, farklı bir arayışınız, farklı bir yolculuğunuz var gibi gözüküyor. Bu bağlamda yeni bir düzen kurmaya çalışırken, iş hayatınızla alakalı sorumlulukları kabul etmeye çalışırken, bir taraftan da yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Yeni insanlar, yeni yerler, yeni şehirler ve kültürler keşfetmeye çalışıyorsunuz. Özellikle hukuksal ve yargısal konular ve gündemler varsa, yurt dışı bağlantılı alanlar varsa burada ani haberler ve gelişmeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Hafta sonuna doğru özellikle Eşinizden veya ortağınızdan göreceğiniz destekle beraber kafanızdaki soru işaretlerini biraz daha çözümleyebilirsiniz. Yani hangi rotada ilerlemek gerekiyor, hangi alana emek göstermek gerekiyor, hangi alanda çabalamanız gerekiyor, e, nelerden vazgeçmeniz gerekiyor bunları çok daha net bir şekilde e, tartabileceksiniz. Burada özellikle eş, ortak veya yakın temas kurduğunuz kişilerin, İlham verici konuşmaları etkili olabilir gibi gözüküyor. Hatta bir ortaklık kurulması, bir evlilik birliği kurulması gibi temalarda süreçte mümkün gibi gözüküyor. Ee, sevgili Başak Burçları güzel bir hafta olsun dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta Boğa Burcu'nda meydana gelen tutulmayla beraber özellikle 8. ev konularında... Ani gelişmeler var. 8. ev krizler evidir. Uranüs'te ani gelişecek olayları gösterir. Özellikle kontrol dışı durumlar ve süreçler deneyimleyebilirsiniz. Bu hafta başkalarıyla alakalı konular olabilir. Ailevi konular olabilir. Eşle alakalı konular olabilir. Bir şekilde başkalarının dertleriyle ve problemleriyle uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz gibi gözüküyor. Bir taraftan da artık kendinizi iyileştirmeye başladığınız bir süreç ama... Başkalarının sırları, özellikle sizi ne, ne noktada destekleyip desteklemedikleri gibi temalardan yaşayacağınız yüzleşmeler sizi biraz da yorabilir gibi gözüküyor açıkçası. Burada e, satürn 5. evde uzun zamandır aslında e, hayattan tat alamadığınızı, keyif alamadığınızı, hak ettiğiniz yerde olamadığınızı düşünüyorsunuz. Ee, özellikle e, eğlenseniz bile aklınız başka yerlerde olabilir. Ben bunu hak etmiş miydim? Benim e, almam gereken karşılık bu muydu gibi sorgulamalarınız olabilir. Bunlarla alakalı artık tamamlanmalar yaşayacaksınız. Bununla beraber iş hayatınızda çok güzel gelişmeler olabilir. Sağlıkla alakalı sorunlar varsa mucizevi şifa yöntemleriyle tanışabilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir düzen inşa etmek... Sizi destekleyen koşulsuz seven insanların varlığını hissetmekte bu hafta sizi oldukça yükseltecek gibi gözüküyor bakalım e, güzellikler olur inşallah kanala abone olmayı unutmayın sevgiler merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta 7. elinizde meydana gelecek olan ay tutulması ile beraber ikili ilişkiler alanında ani ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aniden kurulan bir ortaklık, aniden başlayan bir evlilik, bitmeye hazırlanan, aniden kestirilip atılan bağlantılar söz konusu burada. Özellikle güney aydınlığı, venüs, merkür ve güneş burcunuzda olduğu için alttan alması ve etmesi gereken kişi siz olabilirsiniz sevgili akrep burçları. Partnerin veya muhatabın özgürlükçü çıkışlarını biraz daha Farklı bir açıdan değerlendirip ilişkide reformlara gitmek önemli olabilir. Keza Satürn 4. evinizden geçerken buraya da kare görünüm yapıyor. Demek ki evlilikle alakalı bir yapılanma süreci içerisindesiniz. Ailenizle alakalı sorumluluklarınızı üstlenmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bu ilişkinin gidişatı biraz sizin hal ve tavrınıza göre şekillenecek gibi gözüküyor. Bununla beraber... Beşinci evden destek alacağınız da bir görünüm var bu hafta. Çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evliliğinizle alakalı o ani çıkıştan sonra romantizmi tekrar yaşayabileceğiniz veya birbirinizi ne kadar sevdiğinizi fark edeceğiniz etkileşimler yaşayabilirsiniz. Yine bir ortaklık kurmak, riskli bir yatırımda bulunmak gibi temalar varsa bir şans elde edebileceğiniz etkileşimler de mevcut. Ve kendinizi şanslı hissetmeye başlayacaksınız ilişkiler alanını yönetmeyi başarabilirsiniz. Biraz kritik bir süreç olsa da akabinde toparlayacak gibi gözüküyor açıkçası. Umarım güzel bir hafta olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta boğa burcunda meydana gelecek olan tutulmayla beraber iş hayatınız, sağlığınızla alakalı ekstrem beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Birçoğunuz aniden iş değiştirebilir, işten çıkabilir, farklı bir pozisyona atanabilir. İş arkadaşları ile alakalı çok ani değişimler olabilir. Bazılarınız için sağlıkla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Lütfen bu süreçte bağışıklığınızı kuvvetlendirmek adına destek almaya çalışın. Uykunuza ve beslenme rutinlerinize de dikkat edin. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla alakalı ani gelişmeler olabilir. Hayat akışı içerisinde, temposu içerisinde beklenmedik bir gelişme yaşayabileceğinizi görüyoruz. Aynı zamanda bir sırrın açığa çıkabileceği. İş ortamındaki gizli bir meselenin ortaya çıkabileceği etkileşimler de mevcut. Burada Satürn 3. evden e, iletişim kurmak, kendinizi ifade etmek, doğru teklifin peşinden gitmek, doğru kararın peşinden gitmek gibi temalarda sizi oldukça zorluyor. Sorumluluklarınız çok ağır, söylediğiniz sözün etkisi çok ağır, vereceğiniz kararın yükü çok ağır olabilir. Belki bir iş değişikliği ile ilgili karar vermeniz gerekiyor. Belki bir... E, ameliyat veya operasyonlarla alakalı karar vermeniz gerekiyor. Belki yakınlarınızın hayatıyla ilgili etkin olmanız gerekiyor. Sorumluluk duygusu çok ağır ve beklenmedik gelişmeler sizi biraz yoruyor gibi gözüküyor. Ama e, Neptün burada özellikle 4. evden sizi destekleyecek. Kendi ruhsal alanınıza çekindiğiniz zaman içsel anlamda bir şeylerin iyi olacağına dair umudunuz da sizi motive edecek gibi gözüküyor. Aile içerisinde güzel gelişmeler yaşanabilir, bir ev arayışı içerisindeyseniz, taşınma, yer değişikliği gibi gündemler varsa bu konuda hayalleriniz gerçekleşebilir. Bu alanda biraz daha huzurlu olmanız, süreci rahat bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacak gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Boğa burcunda meydana gelecek tutulma haritanızın 5. evinde etkili olacak. Özellikle burada tabi birçoğunuz için aniden gelişen bir aşk, aniden biten bir aşk, hiç beklenmedik anda gelen bir çocuk haberi veya sizi çok şaşırtacak, aynı zamanda çok mutlu edecek gelişmeler söz konusu olabilir. Çok heyecanlı bir sürece giriyorsunuz. Ama bir taraftan da uzun vadeli hedefleriniz, hayalleriniz, bağlı olduğunuz sosyal çevrenizle alakalı gelişmelerden de uzak durmak istemiyorsunuz. Bununla beraber eğer risk alarak girdiğiniz bir yatırımdan kazanç elde ettiyseniz daha fazla para yatırıp daha fazla kazanç elde etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda risk alma e, sizi biraz yorabilir açıkçası. Yani evet bir kere şansınız beraber gitti diye sürece o şekilde ilerlemeyebilir. Veya e, bu şekilde bir vaat varsa bu çok gerçekleri yansıtmayabilir. Bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Ee, özellikle mali konularda biraz daha tasarrufta bulunmanız ve lüks harcamalardan uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Ee, çok güzel haberler alabileceğiniz bir hafta aynı zamanda, hani, e, mucize olarak nitelendirebileceğiniz haberler de alabilirsiniz. Özellikle kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı sizi heyecanlandıracak gelişmeler yaşanabilir. Arkadaşlarınız ve dostlarınızın desteğini hissedebilirsiniz bir şekilde oğlaklar hareketlenmeye başlıyor aslında geçtiğimiz yıllara nazaran daha cesursunuz daha gözü karasınız. bakalım neler olacak güzel bir hafta olsun diliyorum kanala abone olmayı unutmayın sevgiler merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar boğa burcunda meydana gelecek olan tutulma haritanızın dördüncü evinde etkili olacak Dördüncü ev, onuncu ev ve birinci ev hattında bir gerilim var. Özellikle ailevi temalar, kökler, yaşanılan yer, eviniz, yuvanızla alakalı hiç beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Örneğin ev sahibiniz aniden kirayı artırabilir, taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Ailenizle alakalı, aile büyüklerinizle alakalı hiç beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Aile içerisinde bir kişinin özgürleşme ihtiyacı had çıkabilir. Sizin biraz daha olgunlukla süreçleri yönetmeniz gerekecek açıkçası. Yani burada olay ve sıkıntı, her neyse e, burada aktif rol alan ve e, sorumluluk hissiyatı içerisinde olması gereken kişi sizsiniz. Bununla beraber kariyerinizle alakalı pozitif gelişmeler de var esasında. Ama bir şekilde o aile içerisindeki veya yuvanızdaki huzursuzluk ve gerginlik sizi biraz yoracak gibi gözüküyor. Mali anlamda bu hafta sonuna doğru çok güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Yani kariyerinizde yükselebilirsiniz, kazançlarınız artabilir. Hani beklediğiniz yerlerden güzel haberler de gelebilir ama bu aile için meseleyi de çözmeniz gerekecek sevgili kovalar güzel bir hafta olsun diliyorum bakalım neler olacak yorumlara yazarsanız sevgiler kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar bu hafta Boğa Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Özellikle çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Hiç beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ee, çok ani bir şekilde karar almak zorunda kalabilirsiniz. Yakın çevreniz kardeşleriniz, yakınlarınızla alakalı ekstrem durumlar yaşanabilir. Yine e, araç alımı satımı gibi konular. Aniden çıkılması gereken bir seyahat. Ee, bir şekilde hızlı davranmanız gereken teklifler. yani. Eğer e, biraz düşünürseniz kaçırabileceğiniz fırsatlar da karşınıza çıkabilir. E, daha büyük hedefler, daha büyük planların peşinden koşmak isterken siz aslında gözünüzün önündeki bir takım şeyleri de kaçırıyor olabilirsiniz. Yani bunlarla alakalı mesajlar da olacak. Özellikle kendi kendinizi bloke ettiğiniz, kendi kendinizi sınırlandırdığınız alanlarla yüzleşmek de yine bu hafta itibariyle etkin olacaktır. E, kardeşlerle al alakalı bir sorun varsa bunun biraz daha üzerine gidin. Acaba sorun e, Neden kaynaklı veya siz bu konuda nasıl bir ket bulma yaşıyorsunuz? Bunlarla yüzleşmek de önemli olacaktır. Bu noktada hızlı hareket etmeniz gereken ve sorunun çözümünü biraz daha yakında aramanız gereken bir süreç açıkçası. Aslında e, burada e, siz ilham yoluyla bazı e, yönlendirmeler de alacaksınız. Sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Evet. Burada iç sesinize göre hareket etmeniz gerekiyor. Doğrunun ne olduğunu esasında biliyorsunuz. Bu içsel bir bilgeliğe ulaşmış olacaksınız. Ancak aynı zamanda dediğim gibi biraz dedikodu, farklı kararlar, çok fazla diyaloğun olduğu gelişmeler sizi yorabilir. Mental sağlığa da dikkat edilmesi gerekiyor bu süreçte. Çok fazla düşünmek, uykusuz kalmak sizi yorabilir gibi de gözüküyor sağlık alanında. Eğer kronik bir rahatsızlık varsa bunları tetikleyebilir gibi de gözükmekte. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftanın gündemi bu şekildeydi. Artık sesim kısılmaya başladı. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Kanala abone olursanız videoyu beğenirseniz yorumları paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler hoşçakalın.